Doğrunun eğimi ile ilgili birkaç problem çözelim. Bunları doğru orantı modelleri dendiğinde görebilirsiniz. Biz de problemde verilenleri grafik yani model üzerine göstereceğiz. İlk önce çizeceğiz ve umarım bu çizeceğimiz doğru sorunun cevabını bize verecek. Şimdi de sorunun ne olduğuna bakalım. Elimizdeki duş ahizesi dakikada 2,5 litre su akıtıyormuş. Sadece bu musluğu bu ahizeyi kullanarak 30 litrelik bir bir küveti, 30 litrelik bir küveti ne kadar sürede doldurabileceğinizi hesaplayınız. Burada ilk yapacağımız şey doğrudan değişim modelini düzenlemek. Kaç litre suyla dolduracağımız veya belli bir süreden sonra kaç litre su kullanmamız gerektiğini bir denklem halinde yazalım. Diyelim ki litre eşittir dakikada dolan suyun oranına eşit. Yani dakikada iki buçuk litre çarpı dakika miktarı Dakika için d yazacağım, litre için de l yazacağız, tamam. Doğru orantı modelimizi oluşturuyoruz, şimdi bir denklemimiz var. Dakikanın miktarını yazdık ve bunu iki buçukla çarptık. Çünkü bu oluşturduğumuz denklem, küveti en hızlı nasıl doldurabileceğimizi gösteriyor. Bir dakika sonra, bir çarpı iki buçuk, iki buçuk litre suyumuz oldu. 2 dakika sonra, 2 çarpı 2 buçuk eşittir 5 litre su doldu. Bu, bizim çözümü bulmak için oluşturduğumuz model. Ve bu da bizim doğrumuz. Doğrunun formunu hatırlayalım şimdi, y eşittir mx artı b demiştik. Ama burada b yerine yazacağımız bir sayı yok, yani b yok. Sadece m çarpı x yazacağız. Buradaki x'e dakika diyoruz ve y de litre oluyor. Bu durumda eğimimiz iki buçuk oluyor. Sorunun cevabını vermeden önce bunları yerlerine yerleştirelim. x ekseni demek dışında, x'i hatırlayalım, x bağımsız değişkendi. x'e musluğun açık olduğu dakikayı yazıyoruz. Buraya d ekseni diyoruz. Dakika içinde d'yi kullanıyoruz. Dikey eksene de y ekseni demek yerine bu sefer l, l ekseni diyeceğim. Hüleburgaz'ın l'si, evet. Çünkü litre miktarı için L harfini kullanıyoruz. Bu grafikte sadece pozitif tarafları sayacağız. Çünkü pozitif miktarda dakika olabilir, değil mi? Geriye doğru gidemeyiz. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Eğimimiz iki buçuk. Tüm litreyi tekrar yazmak gerekirse eşittir. Bildiğiniz gibi iki buçuk sayısını 5 bölü 2 şeklinde de yazabiliriz. Dakikada 5.2 litre çarpı dakika miktarı. Evet, o zaman litre eşittir. 5.2 litre çarpı dakika. Eğimimizin 5.2 olduğunu biliyoruz. 2.5 sayısını 5.2 şeklinde yazdık, tekrarlıyorum. y kesişim noktası 0. Yani y kesişim noktamız yok. Ama artı 0 da yazabiliriz. Orijinden başlayarak çizelim. Bu bizim y kesişim noktamız. Her sağa doğru 2 birimde 5 birim yukarı çıkıyoruz. Yani x eksenindeki değişim 2. 1, 2, 3, 4, 5. X eksenindeki değişim 2 birim. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Eğer X ekseninde eksi 2 birim değişimi olursa, Y ekseninde de eksi 5 olacak. Eksi 2, 1, 2, 3, 4, 5 gibi. Evet. Diğerler de bunun gibi. Buraya da inebiliriz. Doğrumuzu çizmek gerekirse sanırım buna benzeyecek çizebileceğimin en iyisini yaptım galiba, değil mi? Daha önce de dediğim gibi, sadece birinci çeyreği sayacağız. Hatırlayalım ki, bu çeyrekle işimiz olmayacak. Burayı silsek de olur. Çünkü negatif miktarda dakika olamaz. Geçmişe doğru gidemeyiz, gidebilir miyiz? Sadece bu doğrunun yukarı tarafını saymamız gerekiyor. Evet, şimdi de 30 litrelik bir küveti kaç dakikada doldurabileceğimizi bulalım. Ama ne yazık ki, bizim çizdiğimiz bu doğru 30'a kadar çıkmıyor. Çünkü burası 10 litreye denk geliyor. Eğer 3 kere bunun kadar yukarı çıkarsak, grafiği okuyarak 30 litreye karşılık gelen dakikayı bulabiliriz. Aslında cebirsel olarak çözebiliriz bu problemi. Kaç dakika alıyor? Evet, ilk olarak litre miktarını 30'a eşitleyelim. 30 litreye eşitledik. 30, yani bu da eşittir, 30 da eşittir. Aynı renkte yazarsam iyi olur. 2,5 litre çarpı dakika miktarı. Evet, şimdi bu denklemi çözmek için iki tarafı da 2,5 sayısına bölmemiz yeterlidir. İki tarafı da 2,5'a bölelim. Tüm bu size göstermek için kullandığım birimleri şimdi sadeleştirebiliriz. Bunlar da birbirlerini götürdüler. Burası 1 oldu. Sol tarafta da sadece d'de diyebiliriz. Eşittir 30 bölü 2,5 payda toplam litre miktarı yazıyor. Gerçek sayılardan bahsettiğimiz gibi, sonlardaki birimleri de size göstermek istiyorum. Paydaya dakikadaki litreyi yazarsak ve iki tarafı da bu yazdığımız kesre bölersek, bunları bu kesrin tersiyle çarpmakla aynı anlama gelir, değil mi? Litre başına düşen dakika miktarı ile çarpmakla aynı işlem. Bunlar kesrin paydasında, bunları paya koyduğumuz zaman ters çevirmiş olacağız. Yani paydaki litre ve paydadaki litre sadeleşiyorlar. Sadece 30 bölü 2,5 dakika kaldı. Peki, 30'u 2,5'a böldüğümüzde ne kalır? 12. 30 litrelik küveti doldurmak için 12 dakika harcamamız gerekiyormuş. Dakikamız burada, 12 dakika. Tamam, güzel. Şimdi bir tane daha örnek yapalım. Ayça, Ayça, yeni havuzu ilk kez doldurmak için bir su kullanıyor. Yeni havuz yaptırmışlar Ayçalar, ne güzel. Hortumu akşam saat 10'da açıyor. Şimdi bunu yazalım. Akşam 10'da doldurmaya başlıyor. Bu başlangıç vakti. Ve havuzun başından ayrılıyor. Hortum tüm gece açık kalıyor. Ortalığı su basması bari. Sabah 6'da Havuzun derinliğini ve ne kadar su dolduğunu ölçüyor ve sadece 4 bölü 7'sinin dolu olduğunu görüyor. Saat akşam 10'da başladığında, bu başlama vakti ve başladığında tahmin ettiğiniz gibi havuz bomboşlu, kupkuruydu. Yüzme havuzu yeni olduğundan doldurmaya başladığında havuzda hiç su yoktu. Bunlar bize verilen bilgiler. Havuz tamamen boşluğu, hiç su yok. Sabahın 6'sında havuzun derinliğini ölçmüştü ve Havuzun 4 bölü 7'sinin, 4 bölü 7'de 4'ünün dolu olduğunu görmüştü. Peki. Kaç saat sonra havuz tamamen dolmuş olacak? Peki, soru bu. Ne zaman dolacağını öğrenmek istiyoruz. Tamamen dolduğunda saat kaç olacak? 7 bölü 7 olması gerekiyor ama saat kaçta? Geçen örnekte de yaptığımız gibi basit bir model hazırlayalım. Diyelim ki, havuzun doluluğu eşittir bir sabit sayı çarpı geçen süre miktarı. Havuz boşken yani 0'a eşitken saat kaç bilmiyorum. Bu saatimiz. Buraya yazalım. Bu zaman. Zaman 0'a eşitken bu saat ne zamanı gösteriyor peki? 8 saat sonrası değil mi? Evet, 8 saat sonra. Bunun da ne olduğunu bilmiyoruz. Bu da herhangi bir zaman işte. Saat 10'da 0'a eşitken 0 çarpı k dolu 0'a eşit olur. Yani tamamen boş. 8'e eşit olduğunda k çarpı 8, k eşittir belli bir sürede doldurduğumuz suyun oranı bu arada, k çarpı 8 eşittir 4 bölü 7 doluluk oranı. Şimdi k'nın ne olduğunu bulabiliriz. Doğru orantı modelimiz için sabit değerin ne olduğunu bulalım. İlk önce şuna bakalım. Bu denklem havuz doldurma işlemleri için kullanılır. Havuzun dolluğunun miktarı, suyun aktığı süreyle doğru orantılı. Sabit orantılı olduğumuz bir durum. Ne kadar çabuk dolar bilmiyoruz ama bunu grafik üzerine gösterebiliriz. Çünkü biliyoruz ki 8 saatte havuzun 4 bölü 7'si doluyor. k'yi bulmak istiyorsak iki tarafı da 8 saate bölmeliyiz k eşittir 4 bölü 7 bölü 8 saat, bunu tabi bu şekilde de yazabiliriz, 4 bölü 7 çarpı 1 bölü 8, evet şimdi hesaplayalım, payı ve paydayı 4'e bölelim önce, sadeleştirelim. k sabiti 1 bölü 14 çıktı, veya şöyle de diyebiliriz, saatte 1 saatte havuzun 1 bölü 14'ü doluyor, 14'te 1'i doluyormuş 1 saatte, demek ki k eşittir 1 bölü 14. Güzel. Denklemimiz burada, şuraya yazayım. Havuzun dolma oranı eşittir 1 bölü 14 çarpı süre. Cevaplamamız gereken soru ise, bunun ne zaman 1 olacağı? Saat kaçta tamamen dolacak? Denklemi kuralım. 1'i denkleme yerleştirebiliriz. 1, havuzun tamamen dolu olduğu anlamına geliyor. Bu da eşittir. 1 bölü 14 çarpı süre. Pekala, bu denklemin iki tarafını da 14 ile çarpalım. Bakalım ne oluyor? 1 bölü 14 ile 14 sadeleşir. Sonuç olarak zaman eşittir 14. Demek ki havuzun tamamı 14 saatte doluyormuş. Bu arada saat hakkında söylediklerimi hatırlayın. Eğer akşam saat 10'da başladıysak, bu saatte dolma e, miktarı 0'dı. 14 saat sonra saat kaç olacak? Bir günde akşam 10'dan sabah 10'a toplamda 12 saat var değil mi? Şimdi hesaplamaya devam edelim. 14 saate ulaşmamız için 2 saat daha ilerletmemiz gerekiyor. Bir sonraki günün öğle saatlerine denk geliyor değil mi bu da? Yani havuzun dolması için öğlene kadar suyu açmamız gerekiyor. Bunu da çizerek anlatabiliriz. Evet, buraya çizelim. Söylediğim her şeyi şimdi çizelim. Buraya yazdığım denklem, dolma oranı eşittir 1 bölü 14 çarpı t. Grafin küçük gelmemesi için, her bir birimi ikişer ikişer sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Evet, güzel. Şunu söyleyebiliriz ki, x ekseninde 14 birim ilerlediğimizde, 1 bir birim yükseliyoruz. Eğer x'teki değişim 14 ise, y'deki değişim de 1'dir. Burada birer birer yazacağım 1 bir ve 2. Evet, grafiğimiz çok güzel olmadı ama neyse evet. Grafiği olması gerekenden biraz saptırdık. Ama burası burası 1. Evet yani doğruyu çizmek gerekirse bunun gibi bir şey olacak. aynı böyle. Eğimi 1 bölü 14.